Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Delirtin lan beni Lan beni delirtin Sen miyiz? Ben ben, ben Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere merhaba CS16'nin yeni bir bölümündeyiz Ne oluyor lan? Bu bizdenmiş Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu giriş nasıl bir şeydir ya? Evet arkadaşlar bu diye 25 like bekliyorum. Bu sefer arkadaşlar e, az bir el atacağız. E, Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü sıkılabiliyorsunuz. satayım. Vap dur. Şerefsiz oraya girmiş. Oradan başka bir yerde hareket etmiyor. Pusmuş oraya. Allah yeni oyuncular harbi iyi ya. Ah, eski, eskiden. Eski oyuncular çok kötü oynardı. Şimdi ye CS ye yeni gelen kardeşler. Valla eskileri toz yutturuyor ya. Enasını satayım. Belki çok özel hiledir ya. Aman dur. Ah hile yazmışlar. Aa hile olabilir. Ama belki adam pro da olabilir. Öyle bir mevzu da var. O Aldım öldüm <gülüyor> Güzel güzel güzel tamam iyi Oğlum neden hep oyunlarda beni hep böyle şeyler olur ya yani. Mini World'de de Remzi abi de, Remzi abi Ben Remzi abi vuruyorum Remzi abi beni vuruyor ya yani. Mini World'de de hep böyle bir azetik oluyor O olay çok garip gerçekten ya yani. Ben birini vuruyorum biri gelip beni vuruyor <gülüyor> O olay çok saçma yani <gülüyor> Şuradan silahımızı kuşanalım Lan niye alamıyorum lan mesela? Doğduğumuz yerden mi alamıyoruz Aa, Saçma şu mevzu Harbi saçma Bu silahı alamıyoruz o zaman Susurucu takla Gel lan buraya Lan adamda adamda Taramalı var be Vla normalımda taramalı bir var be. Ya oyun gerçekten çok video sarıyor arkadaşlar. Öyle öyle bir oynayayım gelirse belki kendimi tutamam. Ya yani beni bıraksalar yani izleyecek kişi olsa ben giderim bunu bir saatte çekerim ama ekim ya izleyecek yani bir saatlik illaki bir yer ananı ne oluyor lan? Bunun daha yeni doğduk be. Ulan. Çoğu zaten çoğu eski şeyciler zaten CS'ciler oyunu bıraktı Gittiler yok Parkşehir yok CSGO'dur CSGO'da iyi ama Bana mı satayım oooo gene <gülüyor> evet, bir boğaz ezikle karşınızdayım ha, Bu bölüm net 8-10 dakika arası filan olacak çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar ama tabi sizin isteğinize göre belki uzun da çekelim bilmiyorum Yorumlar kısmında yazın Kaç dakika civarlarında olsun Ona göre ben kendimi ayarlayayım bayağı bir uzun çekeyim Şuradan bir Şey daha alalım keşke şuna da strujey takabilsek aşırı güzel olur Önden sen git Gördüm onu bir saniye dur Ulan Adamda iyi silah var be Harbi adamda iyi bir silah var Ulan delirttiniz lan beni Ulan delirttiniz lan Gelin lan buraya Delirttin lan beni Lan beni lan ben Sen Ben deyim lan Ulan delirttiniz lan beni Ananı satayım gene Şu bombalardan attı Ulan Ulan küfür edeceğim Edemiyorum bak Ulan Ulan ben şimdi sana Bir güzel seveyim mi Neyse Dua et videoda yazılar ya ulan Ulan Cık ulan, oğlum adam gelsin Adam gelsin biraz vakit geçsin anasını satayım direkt Ondan sonra flash bombasını atalım Bunlar direk yine oynayanlar direkt bombaya sarıldı anasını satayım Lan bi da oyunun yakın satayım ya Vallahi ben ezilmişim ya bir daha cs, CS çekmesem mi Ananı satayım bak bak bak Bak daha kafamı çıkarmadım adam bana has yata şey diyor Bir saniye ben şu telefonu uçak moduna alacağım Çünkü biri filan arayabilir ananı satayım girsene lan Hah. Tamam aldık Çok iyi tamam ee, Ne tamam bu sefer bunu alalım Olum isme bak adam üşenmemiş gitmiş ismini ne yapmış Nereden pus pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus. Nerede lan o Aa oraya oha ya, yuh Oğlum sen orada nasıl bulun lan Oğlum harbi var ya bu bu kesinlik Kesinlik lan bu yani yüzde yüz Bakla alakası yok ya. Bak. Adam bile tek atıyor. Ha. Tek atıyor Nasıl bir şey bu? Ha va, va, bak ha ha şerefsizlere bakın. Hadi öldürüm. Oha. Bunlar bizim bizden değil ya. Lan buraya girmenin gizli bir yolu var mı acaba? Dur. Bu sefer ben bu sefer başka bir yerden gideceğim lan Bu sefer Doğduğum yeri var ya bu taraflardan Arka plandan doluşarak gideceğim Bakalım neler olacak aha Burada biri var lan aha bu bizden Aferin tamam Hihihi <gülüyor> hileyi kapat da oynayalım <gülüyor> Süper ya harbi süper Hihileyi kapat da oynayalım Aa bak Buralarda bir yerlerde giz, Buralarda bir yerlerde bir mevzul bir şey var dur ama silahımızı güzel bir silah seçelim ondan sonra aslında biz burada pusulacağız abicim burada pusulacağız önden sen git önden sen git bomba atıyor bomba atıyor bomba atıyor aferin helal aldı aldı aldın, aldı. tamam aldın reis tamam sıkıntı yok tamam bu ele aldık adamsın sen Tam kardeşim güzel güzel şimdi Bu taraflarda arkadan bir yerden Ginebilecek yer var mı Yok Buralardan gidilebilecek yer yok Olsa şaşardım zaten hep dandik yer bana gelir Olsa şaşardım Dur bomba filan alabiliyorsun ha? Madem bomba atıyorsunuz siz Gotobu Bu ne Bomba var mı Lan bomba almamış ya Lan Ulan şerefsiz ulan Vallahi iyi oynuyun bizim şey ekip ya. Tam tahtanın olduğu yere doğru git. Ulan yuh. Ulan zombi tavşan seninle bir şeyler var oğlum. Zombi tavşan seninle bir şeyler var. Senin bu kadar iyi oynaman alamet değil ya. Abi yani. ya şey bomba delesi. Vermiyor ama. Allah. Allah Allah Allah. Öldük anasıyı satayım ya Vallahi çok kötü oynadık ya Vallahi ben bu gidişle CS'yi bırakırım abicim Allah çok kötü oynuyorum ya Harbi diyorum Çok kötü oynuyorum Ulan eskiden böyle değildim ben Haslandık işte bak Tarih eser olduk biz Zıplasana lan senin gibi kılaviyenin, he, tamam, zıpladı. Lan tamam, ben niye bunu çıkardım? Tak şunu geri. Tamam, bir de şerefsizler iyi yere saklanıyor yani. Tamam, uuu, oh be onun aldım Allah'ım, oh, şükür ya. Şu ne işe alıyorsun B'ye basınca mı veriyor? Yok tamam. Çık lan! Zombi tavşan. Ulan! Keşke şu adam var ya sunucudan ayrılsa. Ulan! Kesene bunları ezer mi? Biraz değişik silahlarla gidelim. Ha zıpla zıpla. Heh zıpla. Ne diyorsun lan? Ama bak bu da angaralı Bu da bizim day 10. dakikalar doğru gidiyoruz Tamam bu son elimiz olsun Hatta bir iki el daha atalım İki el daha oynayalım ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar Çünkü çok sıkıcı oldu ya aşırı kötü oynuyoruz Bir de hep son elimize giriş yaptık artık bunları ölürsem ben videoyu kapatacağım çünkü aşırı kötü oynuyoruz 2 ee, kill nedir Allah için bak 2 kill 13 kere ölmüşüz Lan geçen video aşırı iyi oynadık da aşırı iyi oynamadık aslında yani Gene iyi oynadık da bak şu yeni şeyler bak Türkiye şu an iyi oynuyor eyvallah da biz aşırı kötü oynuyoruz bu son elimiz artık nasıl gidecek vallahi bilmiyorum Durum hal haal Türkiye ben bunların mekanlarını basacağım aa tamam helal bitirdi ama o zaman biz kapanışı yapalım aa bir elde oynuyasın vallahi bu son tamam gerçekten bu son gerçekten bu son bu evet <gülüyor> kapanış yapalım Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla CS16 için bu videoyu 25 like istiyorum. Tabi bir daha çekmem belki bilmiyorum ama bu video sizden 25 like bekliyorum. Ekranın iki taraflarında videolar çıktı. Onlar da gidip ee, izlerseniz aşırı derecede mutlu olurum. Hoşça kalın Kendinize çok çok çok çok iyi bakın. Bay bay.